Sanırım hepimiz, en azından çoğumuz, kalbimizin vücudumuzda ne işe yaradığını biliyordur. Kalp önce kanı pompalar, sonra da vücudumuzdan geriye çeker. Bu çizimde mesela vücuttan geri gelen kan mavi ile gösterilmiştir. Çünkü bu kan oksijen taşımamaktadır. Kalp o kanı akciğerlere, yani kanın oksijeni aldığı yere pompalar. Sonra kan, akciğerlerden geri döner ve şimdi artık içinde oksijen olduğu için, buradaki çizim de kırmızı olarak gösterilmiştir. Sonra da oksijenli kan, vücudun geri kalanına pompalanır. Yine sanıyorum ki, insanlar kalp hastalığı ya da kalp krizinden söz ettiğinde, ki öğrendiğimize göre bunlar birbirine ilişkili ama farklı iki şey, çoğu insan bunun atardamarların tıkanması olduğunu düşünüyor. Mesela ben de çocukken damar tıkanması lafını ilk duyduğumda insanların şu büyük atar damarlardan söz ettiğini sanıyordum. Hani kalpten çıkıp vücudun her tarafına giden bu damarların bir sebepten dolayı tıkandığını düşünüyordum. Evet, bu yüzden size şunu çizeyim. Evet, bu benim düşündüğüm şey buydu. İnsanlar damarlarında tıkanma olduğunu söylediklerinde bundan söz ediyorlardı. Ve belki de tıkanma belli bir noktaya ulaştığında, vücudun geri kalanına kan akışını bir şekilde durduruyordu. Ve tabii ki bu da bir insanı öldürebilirdi. Şimdi bunu net bir şekilde açıklamak istiyorum ki, İnsanlar kalp hastalığından ya da kalp krizinden söz ettiklerinde tıkandığını söyledikleri şey bu atardamarlar değil. Bunların söz ettikleri atardamarlar aslında kalbi besleyen damarlardır. Kalbin kendisinde bir kas olduğunu unutmayın, onun da oksijene ihtiyacı vardır. Bu yüzden tam burada şu atardamarlarımız var, bu kırmızı borular, borucuklar, evet bunlar atardamarlar. Bu mavi olanlarda toplardamarlar. Evet, bunlarda oksijene eksilmiş kanı kalp dokusundan uzaklaştırıyorlar, alıyorlar. Bu damarlara koroner arterler denir, koroner arter. Ve buradaki şu damar benim ya da sizin bakış açınıza göre sağda gibi görünüyor ama kalbin ait olduğu kişiye göre soldadır. Tam buradaki şuna sol koroner arter ya da LCA denir. Tam şuradaki kırmızı ya da sağ koroner arter, ya da R, RCA denir. Yani insanlar, atar damarlarının tıkandığından söz ederlerse, düzeltiyorum, insanlar damarlarının tıkandığından söz ederlerse, koroner arterlerden söz ediyorlardır. Kalbe kan sağlayan damarlardan söz ediyorlardır. Kalbi besleyen damarlar. Bu yüzden sizin için bunlardan birine yakından bakalım evet. Tam şuraya yaklaşalım atar damarın şu kısmına, evet, bu bir boru değil mi? boruya benziyor. Tam burası. Ama zamanla bunun nasıl olduğuna dair ayrıntılara girmiyorum. Bu başka bir videonun konusu olacak. Bu plaklar, atardamar duvarları boyunca zamanla çoğalır. Zaman geçtikçe kişi, eğer doğru beslenmiyorsa mesela ya da doğuştan buna yatkınlığı varsa yani genlerinde varsa atar damarlarımızın duvarlarında bu plak denilen şeyler oluşur. Bunların içindeki madde lipidlerdir. Yani yağ, kolesterol ya da aynı zamanda ölü beyaz kan hücreleri gibi şeyler, akyuvarlar. İşte tam şuradaki yağlı madde böyle bir şeydir. İşte bu plak dediğimiz şey. Asıl kan damarını tıkayan bu plakların oluşumu, aslında bunlar atardamarı tıkıyor, yani bunlar koroner damarları tıkıyorlar. Bunlara verdiğimiz isim, burayı iyi anlamanız gerekiyor, şuradaki tüp, kanı da çizeyim. Bu plakların oluşumuna ateroskleroz deniliyor, yani damar sertliği. Eğer bu şeyler sizde sizin damarlarınızda birikirse, bunların bu engelden aşağı kan akımını sağlayan damarı daralttığını düşünebilirsiniz. Yani eğer bu şeyler sizde birikirse, buradan aşağıya kan akımı azalacaktır. Damar daralacaktır. Böylece tam şurada, kanın buradan aşağıya akışını engelliyor olacak bunlar. Bu sürecin genelinde, kan akışının engellenmesinden söz ediyoruz, engellenmesinden, ki buna iskemi deniliyor. Yani buradaki dokular, oradaki dokular beslenemeyeceklerdir. Yani tam şuradan itibaren kan akışı ve oksijen kısıtlandığı için iskemi oluşacaktır. Bizim koroner arter hastalığı dediğimiz, ya da kısaca kalp hastalığı dediğimiz şey budur. Ve burada şöyle düşünebilirsiniz, eğer tıkanıklığın olduğu yerin aşağısındaki kas dokusu ihtiyaç duyduğu oksijeni alamıyorsa, özellikle mesela bu insan bu insan efor sarf ettiğinde, biraz daha efor sarf ettiğinde daha fazla oksijene ihtiyaç duyar değil mi? Kalp bu yüzden daha fazla bir güçle kan pompalar. Eğer hücreler ihtiyaç duydukları oksijeni tam olarak alamıyorlarsa Kalp yapmak zorunda olduğu şeyleri yapamayacaktır, yani tüm işlevini yerine getiremez. Ve bu duruma kalp yetmezliği denir. Yani kalp hastalığı, biraz önce açıkladığımız durum, kalp yetmezliğinin nedenlerinden biridir. Şimdi şunu da açıkça belirtelim ki, kalp yetmezliği, kalp duruyor anlamına gelmez. Yani kalp durdu ve o insan öldü anlamına gelmez. Tam olarak, kalbin yapması gereken şeyi, yapmayı başaramadığı anlamına gelir. Kalp, o insanın ihtiyaçlarını yerine getirmekte yetersizdir. Yani, kalp o insana yetecek kadar güçlü ya da iyi bir şekilde kan pompalamıyor demektir. Koroner kalp hastalığı olduğunda, ortaya çıkan başka bir semptom da şudur. Bu tıkanıklık sebebiyle oluşan oksijen yoksunluğu, bu insanların böyle boğuluyormuşçasına şiddetli bir göğüs ağrısı yaşıyor olmalarına sebep olur. Buna angina pectoris ya da sadece kısaca anjina denir. Angina pectoris bu aslında göğüs ağrısıdır. Gö bildiğimiz göğüs ağrısı demek. Anginanın kelime anlamı boğulma hissinden gelir ve pektoral de göğüste, göğüsle alakalı demektir. Kısaca göğüsteki boğulma hissidir. Bu kalp hastalığının bir semptomudur. Bazen de buradaki bu plak, stabil değildir. Yani bu plak gittikçe büyür, büyür, büyür, büyür ve bu, kalp hastalığını ve bu bahsettiğim ağrıyı daha da kötü bir hale getirir. Bu plaklar stabil değildir demiştik. Yani bu plaklar istikrarsızdır ve bunlar bir aşamaya gelip yırtılabilirler. Tüm bu kan akımını şöyle düşünebilirsiniz. Plaklar büyüdükçe, kan akışı bu plaklar etrafında türbülansa başlar, yani çalkantılı bir şekilde akmaya başlar. Kan, bu dar kısımdan oldukça hızlı geçmek zorundadır. İçeride çalkantıya sebep olur ve daha çok sürtünmeye ve daha birçok farklı şeye sebep olur. Eğer bu plak stabil değilse, mesela bu plak o durumda rüptüre olabilir, yani yırtılabilir. Evet, buraya size e, yırtılmış bir plak çizeyim. Rüptüre olmuş. Bu plak yırtılmış evet, çok büyümüş ve yırtılmış. Belki de bu e, çalkantılı, türbülanslı kan akışı bunu harekete geçirdi, buna sebep oldu ya da bunun gibi başka bir şey. Neyse, nedeni ne, her neyse ne, e, plak yırtılmış. Ve burada sürecin basitleştirilmiş bir şeklini size çiziyorum. Bu plağın içeriği, lipid, kolesterol, yağ ve ölü beyaz kan hücreleri, ak yuvarlarımız. Evet, şimdi, bu aniden kan akışına maruz kalıyor. Özellikle de kandaki pıhtılaşma faktörüne karışıyor. Bu, ileri derecede bir pıhtılaşmaya sebep olabilecek bir madde. Trombojenik bir madde, trombojenik. Evet, bu, bu kelimeyi de anlatalım. Bu, sadece kanı pıhtılaştıran anlamına gelir. Yani, tromboz kanın pıhtılaşmasıdır. Peki, böyle bir şey olduğunda ne olur? Böyle bir şey, tam tamına saniyeler ya da dakikalar içinde olabilir. Birdenbire bu pıhtılaştırıcı faktörler tam şurada, yani tam şu plaktaki bir pıhtıdan gelebilir. Bu olurken, bu pıhtı ciddi bir şekilde damarı tıkamaya başlar. Bazen, hatta damarı tamamen tıkayabilir. Bu olduğunda, şu noktanın devamında kan akışı önemli oranda azalmış olur. Hatta akış tamamen durabilir. Ve eğer bu gerçekleşirse, bu noktadan sonraki hücreler, artık oksijen alamayacaklar ve öleceklerdir. Ve burada oluşan duruma enfarktüs denir. Enfarktüs, evet. Enfarkt demek, beslenmeyen bir dokunun ölmesi anlamına gelir. Burada, eğer kalp dokusu ölmeye başlarsa, bu koroner yetmezliği sebebiyle yaşadığımız sorunlardan çok daha büyük bir sorun demektir. Çünkü artık, çünkü artık hücreler koroner kalp hastalığında olduğu gibi sadece yeteri kadar oksijen almıyor, sadece beslenemiyor değiller. Artık bu hücreler ölü. Burada eğer kalp dokusu ölmeye başlarsa, bu koroner yetmezliği sebebiyle yaşadığımız sorunlardan çok daha büyük bir sorun demektir. Çünkü artık hücreler, koroner kalp hastalığında olduğu gibi sadece yeteri kadar oksijen alamıyor, sadece yeteri kadar beslenemiyor değiller, artık bu hücreler öldüler. Bunlar, bu, bu hücreler ölü dokulara dönüştüler. Hücrelerin tamamen ya da hemen hemen tamamen oksijenden yoksun kalması ve bu nedenle ölmesi süreci, işte bu bir kalp krizidir. Bu noktayı açıkça belirtmek için şu atardamarı damarı tamamen tıkayım, evet işte bu tam bir kalp krizidir. Kalp krizinin birinci nedeni budur. Daha düşük bir ihtimal ancak bazen plaklardan biri de kan akımıyla ile gidebilir ve bir pıhtı atabilir. Bu kan pıhtılaştırıcı madde plak etrafındaki pıhtılar olacaktır. Bu aslında gidecek ve daha aşağıdaki atar damarı tıkayacak ve tromboemboli oluşturacaktır. Bu da atardamarı damarı tıkayıp dokunun ölmesine neden olabilir. Ama asıl neden hızlı oluşan ve atardamarı damarı tamamen tıkayan bu yoğun pıhtılaşmadır. Değinmek istediğim son bir terim daha var. Bu, bu terimi daha önceki terimlerle karıştırmayın. Bu terim, kardiyak arrest, kardiyak arrest kelimesi terimi, yani kalbin durması. Kalp krizi, kalp durması değildir. Kalp durması, kalbin gerçek anlamda ölmesidir. Kalp krizinde size açıkladığım şey şuydu. İnsanlar kalp krizi geçirebilir. Hatta kas dokularının bir kısmı ölebilir bir kısmı enfarktüs olabilir yani. Buna miyokard enfarktüsü denir. Miyokard, ölen kalp kası ya da kalp dokusu anlamına gelir bu arada. Buna miyokard enfarktüsü denir. Bu kalp durması değildir, kardiyak arest değildir. Çünkü, kalp dokunuzun bir kısmı ölebilir ve siz yaşamınızı yine de sürdürebilirsiniz. Kalbiniz zayıflamış olacaktır ama yaşamaya devam edeceksiniz. Kalp durması gerçekten, yani kalbinizin gerçekten durmasıdır. Ve bu elbette o insanın ölmesine sebep olur. Eğer çok kötü bir kalp krizi geçirirseniz, eğer çok fazla dokunuz oksijensiz kalır ve beslenemeyip ölürse, enfarktüs oluşur. Sonra da bu, kalp durmasına yani kardiyak areste yol açabilir ama her zaman yol açmaz, her zaman buna sebep olmaz. Aslında kalp durmasına neden olan tek şey kalp krizi de değildir. Ayrıca bir kez daha kardiyak aresti, yani kalbin durmasını, kalp yetmezliğinden ayırmak istiyorum. Kalp durması, ölmek demektir. Kalp yetmezliği ise, temelde kalbin, vücudun tüm ihtiyaçlarını karşılayamadığı anlamına gelir.